Arkadaşlar merhaba. Struyan Nemo araca AUX girişi yapmaya çalıştık. Detayları size anlatayım isterseniz. Şimdi öncelikle teybi açalım. Bildiğiniz üzere bu teyplerde CD'den geçiş yapıyor şeyde. AUX kısmına. Gördüğünüz gibi şu anda aktif. Bu araçta ayrıca USB girişi de var. Şurada. Onu da aktif olması için çalıştırmamız gerekiyor aracı. Şu anda o çok önemli değil kalsın. E, detaya gelecek olursak şuradan anlatmaya çalışayım size. Şema üzerinden yürürsek arkadaşlar sol kısmı şurada AFR-R AFR-L e, kısımları var. Bunun bir de ortası da gördüğünüz gibi toprak işareti var. Bunların amacı e, AUX kablosunun e, sol hoparlör, sağ hoparlör ve şase uçları. Zaten belli yani az çok bu işi de biliyorsanız zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bizim e, flash disk kısmımızda şu booster yazan bölüm. Burası zaten direkt bağlı araçta orijinal şekilde. Ben harici olarak AUX kablosu taktım. AUX'umuzda şurada gördüğünüz sonradan takılan orijinal tip kablomuz. Burada e, tek bir ince nokta var. Onu ben size anlatacağım. Şurada e, Data in ve data out kısmı var. Oraya bir göz atın. Bunun amacı e, Data in ile data out'ı kısa devre yapıp Araçta avuk ilişi olduğunu Teybe kanıtlamak. Yani normal sistem orijinal olsa Zaten bu e, kendiliğinden ya olacaktı Aktif olacaktı sistemden Ya da e, böyle bir kablo ile kısa devre yapılmış Şeklinde olacaktı. Bizim araçta olmadığından dolayı Normal out kablomuzu taktık. Sonrasında ise ee, şöyle biraz uzun oldu ama kısaltacağım bunu. Ee, bir tetik kablosu yaptık. Tetik kablosu da zaten e, şurada gördüğünüz üzere burada 5 tane kamera net derse göstereceğim. 5 tane girişi var. 3 tane bu kısım. bir tane orta uç. 2 tane de data in ve out. Artı UB kısmına takmıyorsunuz. Orta boş kalacak. Data in ve data out'ı kısa devre yapıyorsunuz. Şimdi teyipten bir ses almaya çalışalım. Kadri Bey takalım. Enter C model. Sen tutayım, bir aracı çalıştırayım. Gördüğünüz üzere AUX, Media Player hepsi bas abi geçiş iş yap CD, Media Player Flash'ımız USB girişimiz da yeni taktığımız sistem bu orta kısmı şunu takmadığınız sürece orijinal kablo da taksanız kesinlikle çoğu araçta çalışmayacaktır bildiğiniz üzere bu e, teypler ortak e, ürünler yani Stren Nemo e, onun haricinde Fiat e, Fiorino Lina vesaire hepsinde aynı teyif var sadece tip olarak farklı ama soket girişleri ve birçok şeyi her şeyi aynı. Siz de bağlantınızı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız bölüm olursa videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.